Hepinize yeni bir videodan selamlar millet. Bugün gördüğünüz üzere uzun zamandan sonra Mineplex'teyiz ve Minecraft oynuyoruz. Nedenini hemen açıklayayım? Bu arada e, videomu beğenirseniz bir like atmayı unutmayınız. Kanalın içinden geçtiğimi biliyorum aktiflik, aktiflik kalmadı. Öyle ki şu anda nerede olduğunu düşünüyorum. Sky varsın. Sky Wars nerede lan? Ona neyse. Survival Games kuyusuna girelim bari. Belki budur. Neyse arkadaşlar kanalın aktifliğini içinden geçmiş olabilirim. Delik açmış olabilirim. Ee, olabilir böyle şeyler yapacak bir şey yok. Önceden 2000, 2.570 bin görmüş kanaldız ama e, şu anda başına görüyor. <gülüyor> Neyse işte arkadaşlar dediğim gibi. onu şu şeyi ve. Bir... Nereden ben ama kontrol. Heh sensivity düşür. Bu da fazla da. Bakayım jitter click yapabiliyoruz tamam o zaman iş görür. Oğlum Skywars kaldırdılar mı lan buradan? Hı. Hmm? bu Dışarıda burada yağmur yağıyor. Bilmiyorum sesi giriyor mudur da görüyorsa yani yağmuru dur. Ah, Skype var burada. Yağmuru durduracak değilim arkadaşlar. O kadar güçlü bir insan değilim henüz. Evet, Minecraft'ta oynayan kalmamış sanırım. Bir dakika lan bu sesi niye gelmiyor? Dur bakayım. Ses. Alo Uhu. Tamam bunun sesi var. Oyunun sesi yok lan. Lan. Makinci raft. Aaa. It's not Oyunun sesi yok lan. Neyse ne yapayım. Arkadaşlar bakalım şimdi. Bunda. Oha oyun. Oha. What the f? Bu Bu ne lan? laf söyünüz ol Minecraft'ta. Kim içinden geçti bunu? Eee mc.sfain.pp.com muydu? Nasıl kim yanlış yazdık? .com bakalım. Lan <gülüyor> bu da kapanmış galiba. Oha bu ne lan? Vallahi aga be. Agam hemen bunu musam koyayım. Kimse oyun bulamaz ki burada arsak. <Gülüyor> Benim legend'lıklı boşa gitti. Ananı avradını bu ne? Yazalım şuraya bari. com q wars Sugai wars'a gelin lan. 238 sen <gülüyor> zaten amına koy. Polis. E lobilere ne oldu? On dört tane mi A bu... Burayı mı koyayım Ne yaptınız oğlum benim oyunuma lan? Minecraft'ı kim böyle yaptı? Kim koydu buralara bu oyunu? Al on, ben de ona koyayım. Arkadaşlar neyse ben e, haberlerden bahsedeyim. Bir nevi bilgilendirme videosu tarzı bir şey olsun. E, şimdi neden videolar erken gelmiyor? Geç geliyor. Zaten izleyen kişi gerçekten kemik şu anda. Sebebi şu ki, anan sebebi şu ki arkadaşlar, benim tebbi göstereyim, 31 FPS, 36 FPS falan alıyor. Ama e, güzel bir haber vereyim, önümüzdeki hafta, yani ayın 21'inde falan önümüzdeki hafta vereyim, yaklaşık 10 gün sonra bir bilgisayar alıyorum ve bütün derdimiz bitiyor. Bir tane kas alıyorum daha doğrusu. Düşünün arkadaşlar, ooo shit man, tarafa doğru gidelim. Bari de kasmasın. Yani düşünün arkadaşlar. 165 şarjın monitörünüz var. Ee, ve oynayamıyorsunuz 165 şarjı hiçbir oyunda. Bu yüzden bunu ben artık bıktım bu durumdan. Yıldım. Bu yüzden ne yapacağım? Gideceğim. Bu ne lan? S**k. Oraya mı? Ya. Neyse işte bu bundan mütevellit. Hem mantıklı fikir olarak şeyi buldum ben. E, yeni bir bilgisayar almak işte. Team'e girelim bari team'de bulur belki. Allah kahretsin. Ne bulur ki ya? Bu players. Ne bu gelen yok. Neyse. E, yeni bir bilgisayar almakta buldum en mantıklı çözümü. Bu yüzden yeni bir bilgisayara kadar videolar bu tarzda gelecek. Hani bu tarz, yani tarz oyunlarda gelecek. Yeni bilgisayarı alınca e, daha çok Valorant olsun. GTA 5 5 olsun. Bu tarz oyun videoları gelecek. Bu yüzden e, kanalı takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok yani o konuda. En iyi şekilde devam edeceğiz. Yani ne bileyim öyle böyle bir şeyler işte. Bu oyun bir tane oyun bulaydı ya? Vallahi bak. Şu an hiçbir şey yapmıyoruz da çünkü sıkıldım biraz. Dragon Escape. Ya bunlar söylenmesi gereken şeylerdi zaten hani. Ee, bu video bir nevi kemik llamas bir video. Oyunu falan pek takmayın. Hani o yüzden dediğim gibi şu şu bir düzelsin. Şu olayları bir düzelsin, halledeceğiz. İnşallah yani. <gülüyor> tahminim bu yönde hallederiz yönünde ama bilemiyorum şimdi bundan bir hafta sonra ne olur doları da biliyorsunuz çok e, gayet güzel olduğu için ekonomi hani şikayet etmiyorum gayet iyi ekonomi yani Allah'im şükürler olsun ki bir bilgisayar alamıyoruz ya bilgisayar zaten lüks kardeşim bilgisayar Amerika'nın yaptığı bir hani embargo. Ambargo kalkması için ne yapmamız gerekiyor? Bilgisayar almamız gerekiyor. Neyse. Yani kısaca önümüzdeki hafta inşallah artık. Baksana abi şuna. Rezilliğe bak. 23, 25, 26, 36. Ha, 67. Allahu ekber. Şahlandı. <gülüyor> 70. Aa, Aha. Şuralara gideyim dur. Buradan. Bunlar ki. 43. Sabit olsun 43 de yeter aslında. Bu ne? Rainbow Bingo'muz. Allah. Ne yaptım ben? Ne yapacağım lan? Burayı mı yapacağım? Aa, aklını kaçırdın. Aa buradan. Herhalde. Parkur mu yapıyorum? Dayıcım, ne yapacağımı söylemedin ama bak çok ayıp. parkur mu yapacağız ki ya? lan? Bilmem parkur yapacağız. Benim uçuşum elimden alınan yere dur parkur bak Neyse o anda konuşalım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şöyle... Ne saçma parkur lan. Aa parkurmuş evet de nereden parkur ama yapayım. Ne diyor parkur? Ha buradan. Aman Aman. Evet. Biraz yüzmüş olabiliriz. Dur, yaşına... evet, biraz daha yüzmüş olabiliriz. Bunlar dediğim gibi hayatta yaşanabilecek. Küçük hayatın sizi yaptırla latifeler. Ne yapıyorsun bu ne? Tamam dur. Şuradan. Ha, tamam. tamam. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir yandan yaşadığım şeyleri görün. Çünkü bazı kardeşlerimiz var. Gerçekten kanalı takip Onlar fark etmeye başladı. Yani umarım... Ee, bu video ana sayfanıza çıkarsa ve izlerseniz hani takarsınız bir. Bir hafta sonra arkadaşlar bomba gibi devam edeceğiz. Bu arada ben bu işten hiçbir şekilde para kazanmadım henüz. Onu da söyleyeyim. İnanmayanlar olursa ona özel de bir video yaparız. Umarım yani artık bir yalına girer her şey de bilgisayarı bir çekeriz altımıza. Bundan sonra size Bravalla da değil de hani Bravalla artık yeter. Baderant'ta nasıl elmas olacağınızı anlatırım umarım. Yani. Gereksiz bir şey çünkü artık. Aa Dragon Escape bulmuş. Hey Dragon Escape de yapalım ben. Yani şekiller böyle arkadaşlar. Birazcık e, yorgunum. Bu yüzden <gülüyor> böyle konuştum. Bu videoda da bir videoda sakin olalım kardeşim. Yeter de yani. Bir videoda böyle sakin geçsin. Ee, bu arada gerçekten kanalı izleyen küçük kardeşlerimiz var. Gerçekten değerlisiniz hani onu bilin. Ama işte imkanlar gereği böyle oldu. Umarım daha olmaz. Bakalım kaç saniye mi desem salise mi desem artık kaçabileceğiz bilmiyorum artık. Hadi bakalım. Haritayı bırak Minecraft oynatalım. <gülüyor> Abi <Aha>, birisi düştü <gülüyor> enayi ya. Bu da düşürmez kardeşim. Burada falan düş yani. Oğulabiliyor musunuz arkadaşlar? Bu yüzden videolar gelmiyor işte bak bak. Havada dondum. Oğulak koyuyor. Hop. Hop. Zınk. Oy oy oy oy. Ama donma ya. Allah'ın belası şey. Aa ben birinci mi oldum? Aa. Lan benim niye skinim yok burada? Lan. Benim skinim var. E, ben bende gözükmüyor herhalde. Evet Gördünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit yani birinci olmak. Yani şuraya. <gülüyor> Neyse işte arkadaşlar yani gördüğünüz gibi şekiller bu şekilde. Hani isteyen devam edebilir kanalda durmaya. istemeyen de sabırsız olan da gidebilir. Bir, bir hafta görüşemeyeceğiz. Ama shortlar atarım yine. short dediğim yanlış anlaşılmaması YouTube şort ee, kısa videolar. 5 saniye falan oluyor Mesela geçen petrol patladı diye bir şey. <gülüyor> Yağmur videosuna petrol patladı diye attım. O tarz videolar gelebilir arkadaşlar. Ama onun dışında şu anlık ee, yani. Belki şey gelirse. Hani çok canım çekerse... ...şu an çekemiyorum. Gördüğünüz gibi böyle şeyler oluyor. Bilmiyorum sesim de belki kasıyor. Oyun kastıkça. Ee, yani... ...eğer canım çok çekerse bravalla atarım. Bravalla'nın da artık yavaş yavaş son demleri bu arada. Söyleyeyim onu. Belki devam ederiz bilmiyorum. İstek gelirse devam ederim bravalla'ya. Ben yani kendi keyfimle... ...zaten kendi keyfim istemezse oynamam ayrı bir şey de. Hani keyif alamadığım şey de Size de keyif veremem. Ama işte bakalım ya duruma bağlı olarak e, Göreceğiz yani Buraya kadar izlediyseniz bu arada gerçekten Has kitlesiniz yani Öyle bir şey var mı bilmiyorum kanalda Öyle videoları önemseyen birileri ama Yani Bro Şurada durayım ben be Çünkü oyun Dona dona ben sesim kesiliyorsa çok kötü severim Neyse brolar yani Umarım en yakın zamanda Tekrar devam ederiz Bırakma falan değil yanlış anlaşılmasın Youtube'u bırakmayız da Yeni bilgisayar alana kadar 10 gün bu sefer ara vereceğim yani mecburen. Önceden, hadi, yani önceden de tabii imkansızlıklardan dolayı bilgisayarla ilgili ara veriyordum hep. Şu anda bir imkan doğdu bakalım. Hayırlısı. Umarım herkes hani her şey istediğimiz gibi olur diyeyim. Ee, ve artık bir kitleye ulaşırız diye tahmin ediyorum. Neyse millet bu videodan bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like. Özellikle hatta bu videoya bir like atarsanız güzel olur. Hani moralim man yükselmek için. Neyse arkadaşlar. Kanala gerçekten devam etmesini istiyorsanız. işte önerileriniz varsa. Çünkü her türlü oyunu oynayabileceğiz artık. Redemption'dan tut. GTA 5'ine ondan tut. Valorant'ına. Valorant'ından tut. Call of Duty var zoruna kadar hepsini oynayabileceğiz Allah'ın izniyle. Öf kasıyor ya. Neyse. Hepsini oynayabileceğiz Allah'ın izniyle. Bu arada facecam de gözüm bok gibi şu an yorgunum. Neyse arkadaşlar. E, istediğiniz oyunları ve benzeri şeyleri yorumlara yazın. En son hoşçakalın. Hepinizi yorumunuzu unutmayın. Bay bay. Peace.